ya da interneti falan söküyorum mecbur bağlıyorum ya da eve sokuyorum kış bahçesine koyuyorum. Şimşekle anlaşamıyorlar. Şimşek direkt dalıyor. <gülüyor> diye dalıyor böyle bir an. Dur. Köpek böyle yatıyor. Geri zekalan bana koyayım. Bir dur. Yavru kedi var. Onunla birlikte mıncıklıyor Hişan. Bizimkisi geliyor böyle. <gülüyor> fenalık geçiriyor. Bayılıyor kalkıyor. Kuyruk şişiyor, göt şişiyor böyle. <gülüyor> yapıyor. Kıskanç şerefsiz ya. Dayanamıyor oğlum evde başka bir hayvan olmasına. Bugün de şeyde yakaldım. Agamalara bakıyor böyle. Giri zekalı mısın oğlum? Yıllardır 6y senedir bendesin. Yılan gördün, sürüngen gördün, hamam böceği gördün, kerten her şeyi gördün artık alış ya. Fare bile farelerle bir arada alıştırmaya çalıştım annasatim. Şimşek pezevengi böyle. Ehe, anlaştık, anlaştık diyor. Mis evden çık, ev dön. Fare yok. Ölmüş ya, ölmemiş de yani yakalamış. E, kuşa saldırdı. 2-3 ay boyunca kuşla birlikte mutlu mesut takıldılar. Bir gün evden çıktım yarım saatliğine. Bir döndüm, kuşun kanat yok böyle garibim. Onu iyileştirdik. 2-3 ay boyunca kuşla birlikte mutlu mesut takıldılar. Bir gün evden çıktım yarım saatliğine. Bir döndüm, kuşun kanat yok böyle garibim. Onu iyileştirdik. Psikopat ya. Neredeyse şimdi. Bu garip reaks- O balıklara dokunmayacaksın. Bak seni harbiden yukarı bağlarım. Balıkları mı öldürüyor ya? Patisini sokuyor içine ya. <gülüyor> Neyse. Vallahi bıktım. Dışarıda biri kortum kemiriyor. Bahçeyi paramparça yaptı. Bu burada başka bir şey yapıyor. Yavru kedi var. Bütün üst sinekliklerde böyle. <gülüyor> böyle bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Atıyor. yukarıdan bırakıyorum buradan çıkıyor. Buradan bırakıyorum yukarıdan çıkıyor. Yoruldum ya. Oy cam gibi cam gibi be. Ve bak. Kameraya bakar mısın? Bana diyeyim kameraya bak kameraya.